Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama Tobey Maguire'ın, Andrew Garfield'in ve Tom Holland'ın bir araya geleceği bir Spider-Man filmi izleyebiliriz. Evet, yıllardır Tobey'nin asla tekrar Spider-Man olmayacağını söylüyordum. You're fired. Go, please I need this job. You're fired. But give me another chance. Ancak Spider-Man Into the Spider-Verse filminin yazarının son açıklaması bu durumu bir hayli değiştirdi ve hayır, animasyon değil. Normal bir film izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bunu nasıl yapacaklarını da net bir şekilde anlatacağım. Spider-Verse'ün senaristi Chris Miller, filmin sonunda Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire Spider-Man'lerinin Spider-Ham'le bir araya geleceği bir sahnenin yer aldığını ama Sony'nin sahne senaryo aşamasındayken bunu yapmak için biraz erken deyip sahneyi kaldırdığını söyledi. Bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Sony bu üç karakteri bir araya getirmek için planlamalara başlamış gibi duruyor. Ancak şirket önce oyunculara soralım da dememiş. Bunu yapmak için biraz erken demişler. Spider-Verse, orijinal Spider-Man 2 ile beraber en iyi iki Spider-Man filminden biriydi. Bence gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman filmleri arasında da yer alıyordu. Açıkçası Spider-Verse'ün 2022'de vizyona girmesi planlanan filmi Tom Holland filmlerinden daha çok ilgimi çekiyor. Filmdeki çok enteresan ve fark edilmeyen bir teknik için şu videoyu izleyebilirsiniz. Spider-Verse, farklı paralel evrenlerden gelen Spider-Man'lerin harika bir şekilde bir araya gelişini anlatıyordu. Marvel ve Sony Tom Holland'ın Spider-Man filmlerini üç harika Spider-Man'in bir araya geldiği bir filmle sonlandırabilir. Bu Avengers büyüklüğünde bir film olur ve Peter Parker'dan sonra Spider-Man olacak Miles Morales hikayesi öncesi tüm Spider-Man'lerin hikayesini sonlandırır. Geçtiğimiz sene Tom Holland'a bu soru sorulduğunda oyuncu garip tepkiler vermişti. Şu ana kadarki iki Spider-Man serisi de çok saçma şekillerde sonlandırılmış ve hayranlarını bir hayli üzmüştü. Pardon, sonlandırılamamıştı desek daha iyi olur. Tobey Maguire'lı seriyi çok iyi bir şekilde ilerlerken, Sony, üçüncü filmde yönetmenin karşı çıkmasına rağmen Venom karakterini zorla filme eklemişti. Üçüncü film serinin en az beğenilen filmi oldu ve sonrasında çıkan sorunlar sebebiyle yönetmen ve Tobey dördüncü filmden ayrıldı. Spider-Man 4'ün nasıl olacağını merak ediyorsanız konusunu şu videoda anlatmıştık. Eğer Toby bir şekilde geri getirilirse kendisi yaşlı ve Mary Jane ile evli Spider-Man olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca büyük ihtimalle Toby'nin dünyasında Spider-Man ve kötü adamlar dışında süper güçlü başka kimse yok. Kendisi çöp kutusunun bile süper güce sahip olduğu Marvel evrenine gelirse bir hayli şaşırır. Toby filmleri Marvel referanslarının bulunmadığı ve her filmin sonunda mutlaka filmin reklamının yapılmadığı saf süper kahraman filmleriydi. Açıkçası ben bugünleri çok özledim. Ancak Marvel'ın reklam stratejisi ve iyi filmleri olmadan da bugün bu karakterlerin geri gelip gelmeyeceğini konuşamazdık. Peki Toby bu filmde oynar mı? Şu ana kadar bunun olacağını düşünmüyordum. Çünkü Toby Spider-Man'den bıkmış görünüyordu. Adam nereye giderse gitsin, hangi filmi çekerse çeksin kendisine sürekli Spider-Man soruluyor. Tom Adamımız bunlara yıllar boyunca cevap vermedi. Ancak geçen sene Hollywood Reporter'a verdiği röportajda iyi bir proje olursa süper kahraman filmlerine tekrar geri dönebileceğini söyledi. Tobey rolü kabul etse de etmese de gelecek yıllarda da Spider-Man sorularıyla karşılaşmaya devam edecek. Rolü kabul ederse en azından sorular oynadığı bir rol için sorulmuş olur. Peki Andrew Garfield'in Spider-Man'ine ne olacak? Ben Andrew'nun emo ve yakışıklı Spider-Man'ini seviyordum. Tek sıkıntı ilk filmin orijinal Spider-Man 1'e çok benzemesiydi. Ancak ikinci filmde karakter Toby'den bir hayli farklılaştı. Gwen Stacy'nin ölümü ilerki serilerde seriyi bambaşka bir yere taşıyacak gibi duruyordu. Ancak seri Toby Spider-Man'in de olduğu gibi yine Sony tarafından bir anda sonlandırıldı. Bunun sebebi Spider-Man'in Marvel'a yeni bir oyuncuyla katılacak olmasıydı. Amazing Spider-Man serisinin en büyük problemi yine yapımcı şirket Sony idi. Sony ikinci filmle beraber Marvel'ın evren kurma başarısını taklit etmeye çalıştı. Filme bir sürü kötü adam ve alakasız hikaye koydu. Neden? Çünkü ileriki filmlerin reklamını yapmaya çalışıyorlardı. Ancak bunu yaparken zaten çektikleri filmi iyi yapmayı unuttular. Marvel en azından bunu çok unutmuyor. Yani film orijinal Spider-Man 3'ün en büyük hatalarını tekrar etti diyebiliriz. Ya filmin son karesi fragmanda yer alıyordu. Böyle saçmalık mı olur? Andrew Garfield rolü bıraktıktan sonra son sebebiyle bir hayli zorlandığını açıkladı. Oyuncu hayalindeki rolü kabul ettiğinde çok heyecanlıydı. Şu sürprizi unutamıyorum. So thanks for having me. I needed Spidey in my life when I was a kid and he gave me hope. He was living out mine and every skinny boy's fantasy. And upon receiving his power unlike most who who become corrupted Kendisi set aralarında New York'ta çocuklarla basket oynuyordu. Andrew rolü bıraktıktan sonra rolü kabul ederken hikayenin ve karakterlerin filmlerde arka plana itileceğini düşünmediğini ancak durumun böyle olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyledi being that young in that kind of machinery hmm. which I think is really dangerous. I wasn't, young, I wasn't a teenager but I was still young enough to, to struggle with um, the, um, the value system suppose America Oyuncu o sıralar şirketlerin yönettiği Amerika'nın bir parçası olacağını düşünmemiş. Garfield bu konuda çok hassas. Story and character were actually not top of the priority list. Ultimately, really really tricky. I signed up to the story, serve this incredible character that I've been dressing as since I was three. It gets compromised and I got heartbroken a little bit um, to, to a certain degree. Teoriler kurduğumuz ve çok heyecanlandığımız çizgi roman filmlerinin esas amacı para kazanmak. Bu çok normal. Her işin sonu paraya çıkıyor. Ancak bazen yapımcılar ekstra bir oyuncak satabilmek için filmlere saçma sapan şeyler ekleyebiliyorlar. Geçen yaz Spider-Man'in Marvel'dan ayrılma haberleri bunun en büyük örneklerinden biriydi. Şirketler arasındaki para anlaşmazlığı sebebiyle şirketler kendilerini iyi gösterecek haberler çıkarttı. Kısacası her Marvel teorisi gerçekleşebilir. Bunun için hikayenin nasıl ilerleyeceği ve olayların nasıl gerçekleşeceği önemli değil. Sadece para önemli. Sonrasında da senaristler her şeyi uydurabilir. Ben bu sebeple 3 Spider-Man'in tekrar bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Sonuçta Toby ve Andrew... Bir veya iki filmde karakterleri tekrar canlandıracak ve omuzlarında çok büyük bir yük olmayacak. Peter'ın Given Stacy'nin ölümünden birkaç yıl sonra nasıl bir durumda olduğunu görmek çok iyi olabilir. Hatta belki kendisi Spider-Man'liği bırakmıştır ama çok önemli bir olay için geri gelir. Amazing Spider-Man filmlerinin en iyi özelliği Peter ve Given arasındaki romantik ilişkiydi. Hatta Andrew Garfield ve Emma Stone filmlerle beraber sevgili olmuştu. Filmler bitince de ayrılmışlardı. Bu ikiliyi tekrar bir arada görmek çok güzel olur. Bu üçlü bir Spider-Man filmi sırasında bir araya gelip Spider-Man kötü adamlarının kurduğu Sinister Six'le savaşırsa çok güzel olur. Geçtiğimiz günlerde Venom'u canlandıran Tom Hardy Instagram'da Venom'un Spider-Man'in kafasını kopardığı bir resim paylaşıp bir dakika geçmeden resmi sildi. Tom Hardy recently said that out of all the characters in the Marvel's universe the one that he would most like to face off with is Venom. Tom Holland Yani Venom da bu olayların bir parçası olabilir. Jared'le oynacağı oynayacağı Morbius için de aynı şey geçerli. Şu arkadaki resimdeki kıyafet, Tobin'in kıyafeti. Avengers 5'te Avengers Endgame'deki şu sahne gibi bir sahne olacaksa da, bu üçlüyü beraber savaşırken görmek isteriz. Üçlü Spider-Man filminin en büyük problemi, Marvel filmlerinin her yerde espri yapabilen havasını ve referanslarını öbür karakterlerin dünyasıyla birleştirmek olur. İlk iki Spider-Man serisinde yaşanan olaylar daha çok önem taşıyordu. Çünkü günümüz Marvel dünyasında 20 film var. Neredeyse 10 kere dünyanın yok olduğunu ve sonrasında problemlerin çözüldüğünü gördük. Bu karakterler bir araya gelmeden önce üçüncü bir Spider-Man filmi izleyeceğiz. Bu filmde kimliği tüm dünyaya açıklanmış bir Spider-Man olacak. Peter dostumuz bunu nasıl halledecek bilmiyorum. Durumu inkar etse de ailesi ve sevdikleri büyük bir tehlikede olacak ama kendisi Avengers üyesi. Birilerini arayıp halasını Avengers binasına aldırtttığı anda tehlike sona erebilir. Şu sıralar Daredevil'in hakları Netflix'ten Marvel'a geri dönecek. Filmde Daredevil'i görebileceğimizi söyleyenler de var. Şu ana kadarki iki Spider-Man filmi iyiydi ancak unutulmaz değildi. Umarım biraz daha risk alıp kaliteyi artırırlar. İkinci filmde harika Mysterio sahneleri vardı. Ancak bunun dışında film yine klasik Marvel formülüyle ilerliyordu. Spider-Man gelmiş geçmiş en iyi karakterlerden biri ve dostumuza neler olacağını çok merak ediyorum. Bu karakteri sevip Oscar kazanan animasyonunu izlemediyseniz sizlere hemen izlemenizi öneririm. Hoşçakalın karantina dostlarım.